Herkese Merhaba ben Tolga Özbek savunma konusu gerçekten o kadar çok rating yapıyor ki küçücük bir haber bir anda genel medyada çok detaylı haberler haline gelebiliyor İşte onlardan bir tanesi de Türkiye16'ların katılacağı tatbikat hem de Yunanistan'da diye sunuldu ama bu Tiger Meet olarak adlandırılan filo amblemleri kaplanlardan oluşan ve uzun yıllardır bu filoların bir araya gelerek yaptığı tatbikattan ibaret, Tabii ki Türk Hava Kuvvetleri'nin de eğer bu gidilirse bu tatbikata yaklaşık 20 yıl sonra ikinci kez Yunanistan ziyareti olacak. Bu da enteresan bir durum. İşte bu programımızda Tiger Meet nedir? Nasıl organize ediliyor? Gerçekten Türkiye geçmiş yıllarda Yunanistan'a gidiyor muydu? Gitmiyor muydu? Ne tür durumda ilişkiler? Bunlara birlikte bakacağız. Malum gündemdeki konu Rusya, Ukrayna ve tabii ki NATO derken NATO Ülkelerinin, hava kuvvetlerinin işbirlikleri çok önemli. Ve buralarda da aslında bir araya gelmek için farklı farklı nedenler ortaya konuluyor. Onlardan bir tanesi de çok uzun yıllardır yapılan Tiger Meet tatbikatları. Malum askeri havacılıkta her filonun işte bir ismi vardır. Veya rakamlardan oluşan işte birinci filo, 72 filo, yüz on üçüncü filo, yüz yetmiş birinci filo gibi gibi farklı farklı isimleri vardır. Bir de takma isimleri vardır i̇şte kaplandır, aslandır, şimşektir, boradır falan gibi böyle genellikle ya hayvan isimlerinden ya da doğa isimlerinden gelir bazı ülkelerde o ülkelerin ünlü havacılık tarihi isimleri verilir bu filolara Türkiye'de de genellikle hayvan isimleri veya bazı doğa olayların isimleri filoların ön isimlerine gelir işte kaplan 192. filo 111. filo panterler veya işte 141. filo Kurt veya e, Tunç filo veya işte yakıt ikmal e, filosu e, Asena gibi farklı farklı böyle isimler amblemler gelir. İşte filoların amblemlerinde kaplan filo olan filolar 1960'tan bu yana her yıl veya belirli aralıklarla bir araya gelerek bir tatbikat gerçekleştiriyorlar. Bu işin de aslında öncüsü Fransız Hava Kuvvetleri dönemin Fransız Savunma Bakanı böyle bir fikir ortaya atıyor. Amaç filoların yan yana gelmesi, bir arada organizasyon yapılması, e, uçuş ekiplerinin farklı ülkelerinin bir araya gelip entegre olması, beraber uçmayı, beraber görev yapmayı öğrenmesi veya pekiştirmesi hedefleniyor. E, uzun yıllar bunlar daha böyle hani orta Avrupa ülkelerinin bir, bir araya geldiği organizasyonken, Yavaş yavaş genişlemeye başlıyor ve Türkiye'de de aslında kuruluşu 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra olan 192. filoda 1980 yılında bu Tiger Association olarak adlandırılan grubun bir üyesi haline gelmiş oluyor. Şöyle bir 192. filonun tarihine baktığımız zaman Balıkesir'de kurulmuş Balıkesir 9. Anajet 100 komutanlığı daha 1952'de jetler gelmesinden önce 1947 e, yılında kurulmuş bir filo ve ilk uçaklarından biri de P-47 Thunderbolt uçakları. 1952 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin jet uçaklarıyla tanışmasıyla birlikte 9. Anajet Üst Komutanlığı Balıkesir ilk jet üssümüz haline geliyor ve 3 filo kuruluyor. 191, 192 ve 193. filo ve 192 o 3 filodan biri. 192 filo daha sonra... F-84, G ve F tipi uçaklarıyla kullanmaya başlıyor. 1960'ların ortasında keşif filosu oluyor. RF-84 olarak adlandırılan o seriyle uçuşlarına devam ediyor. Arkasına RF-5'ler geliyor. Kıbrıs Barış Harekatı'na RF-5'lerle katıldıktan sonra 1976'dan itibaren F-104 uçakları kullanmaya başlıyor. Bu dönemde 1993'e kadar gidiyor. 93'te de... F-16'larla birlikte yeni nesil özellikle Ege'de hava hava görevlerine çok etkin olarak görev yapmaya başlıyor. Malum bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Hava Kuvvetleri'ne yeniden bir yapılanmaya gidildi. Bazı filolar kapatıldı geçici olarak tabi ki. Bunlardan biri de 192. filoydu. Şu anda resmi olarak 192. filo komutanlığı yok. Balıkesir'de 191. filo var. Kobra'dır asıl amblemleri. Ve öncel filo olarak da bilinen 193. filo şu an F-16'ya intibak edecek pilotların eğitim verildiği ilk temel filo özelliğini kuruyor. Muhtemel eğer bu Mayıs ayındaki e, Yunanistan'da yapılacak tatbikata gidilirse bu filo tekrar hazırlanacak. Belki de bir özel boyamaya gidilecek. Ben 2005 yılında Balıkesir'de yapılan Tiger Meet'e e, hem gazeteci hem de gözlemci gününe katılma şansını elde etmiştim. Orada tabi ki işte böyle filolar bir araya geliyorlar. İşte armalarını değiştik tokuş ediyorlar. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Eğleniyorlar değil olayın kısmı. O tabi bir kısmı. Tabii ki sosyalleşmek çok önemli. Asıl gerçekten çok detaylı bir tatbikat hayata geçiliyor. İşte normalde çok fazla bir araya gelmeyen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden Fransız Hava Kuvvetleri'ne ki balıkesirdeki tatbikatta İngilizler'de Fransızlar da gelmişti. Fransızlar pek Türkiye'ye gelmezler bu konuyla ilgili. Bir Yunanlılar katılmamıştı. Geri kalan işte Çek Cumhuriyeti'nin Mi-24'leri, Avusturya, Belçika gibi gerçekten böyle bir başarılı bir Tiger Meet organizasyonu yapılmıştı. Burada Türk Hava Kuvvetleri'nin diğer F-16 ve nakliye filoları da gelmişlerdi. Burada işte bir Senaryo var, işte mavi kuvvetler, dost kuvvetler, kırmızı düşman kuvvetlerini gösteriyor ve bu senaryoyu birlikte uygulamaya çalışıyorlar. Bu senaryo sadece bir yere gidip işte bombardıman yapmak veya havhava görevleri değil, araba kurtarma gibi ek faktörler de bunun içerisine konuluyor. Gerçekten organizasyonu planlamasıyla detaylı bir organizasyon ve gerçekten böyle bir ciddi bir NATO tatbikatı da hayata geçirilmiş oluyor. Türkiye bir ikinci Tiger Meet'i 2015 yılında bu sefer Konya'da yapmıştı. Konya'da da mal, malum Anadolu Kartalı tesisleri var. Bu tesislerde modern işte birçok sistemi simüle eden sinyal olarak çeşitli elektronik altyapıya sahip çok önemli bir üssümüz. Burada da bir Tiger Meet organizasyonu gerçekleştirilmişti. Araksos Hava Üssü'nde Yunanistan'da 9-22 Mayıs arasında 335. Mira Olarak adlandırılan takma isme sahip F-16 kullanan Yunan Hava Kuvvetleri'nin onun ev sahipliğinde yapılacak. Ve muhtemel Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları da yaklaşık 20 yıl aradan sonra tekrar Yunanistan'a gidecekler. Bakalım bu tatbikat nasıl geçecek çok önemli. Bir önceki gidiş yaklaşık 20 yıl önce yine Türk F-16'ların katıldığı bir NATO tatbikatıyla birlikte olmuştu. Bu sanıyorum bu tür kırılmalar diyelim. İki ülke arasında çünkü Ege'de bazen tansiyon oldukça yüksek ve tabii ki Türkiye'nin çok haklı gerekçeleri var bunlarla ilgili. Yunanistan'da o saldırgan tavrını bir türlü şey yapmak istemiyor, vazgeçmek istemiyor bundan. Belki biraz böyle bir barış rüzgarları bu organizasyonla eser diye düşünüyoruz. Bu tatbikatların bir başka renkli tarafı da her gelen filo normal uçaklarını getirirken bir uçağını özel olarak bu kaplan boyamasına boyuyor. Bu konuyla da ilgili Türk Hava Kuvvetleri çok iyi tasarımlara sahipti ve gerçekten sonuçta da bir oylama yapılıyor ve bir ödül veriliyor. Bu uçaklar bir taraftan işin böyle bir havacılık tarafını havacılığın, havacılık kültür tarafını yansıtırken çok da renkli görüntülerle Spotter olarak adlandırılan havacılık fotoğrafçılığının da çok güzel görüntüler sunuyor. Ayrıca tatbikatın bir günü de Spotter Day olarak açıklanıyor. Yani havacılık fotoğrafçıları dünyanın dört bir tarafından gelip, önceden tabii e, bu konuda başvuru yapıp, güvenlikten geçip, bu üstler içerisinde belirli noktalarda çekim gerçekleştirebiliyorlar. Bakalım bu açıdan da bu Yunanistan'daki tatbikat, hele de Türk Hava Kuvvetleri katılırsa, Farklı bir yere gidecek. Sonuçta bu tür tatbikatlar e, her ne kadar işte Ege'de Türkiye'nin çok haklı çıkışları var. Yunan tarafının agresif hareketleri var ama bu tür organizasyonlarda yer almak sanıyorum biraz e, ilişkilerin yumuşamasına da neden olabilir. En azından bu iki ülkenin kendince yaklaşımlarını biraz daha özellikle Yunan tarafı açısından daha centilmen bir tarafa sokar diye ben düşünüyorum. Sonuçta e, burada karşılıklı iki ülke NATO içerisinde ve bu işlerin de belirli bir kurallar dahilinde böyle bir şovanist veya aşırı militarist yaklaşımlarla olmaması ki hani Yunan örneklerini görüyoruz sosyal medya üzerinden adamların işleri güçleri yok her şeyle ilgili Türkiye'de ne oldu ne bitti gerçekten bu işleri takip eden bizlerden daha da dikkatli e, takip ediyorlar. O açıdan da biz hani böyle Yunanistan'a da çok da alıcı gözle bakmadığımızı belirtmek isterim. Bu videomuzda Tiger Meet nedir, ne yapılıyor, ne amaçlı organize ediliyor bunları size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberler tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. İşbirlikleriniz ve sorularınız için info adresine mail atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Thank you.